Bugün 24 Eylül 2021 Cuma Venüs günündeyiz boğa burcunda ilerleyen ay maddi manevi güven ve istikrar arayışımızı arttırabilir sabah erken saatlerde ay kova burcundaki satürne dik açı yapacak günlük sorumlulukların üzerimizdeki etkisi yükselirken melankolik ve karamsar hissedebiliriz geleceğe dair kaygılar duymamızda mümkün günlük işlerde bazı engel ve kısıtlamalarla da karşılaşabiliriz Aile büyükleri ve otorite figürleriyle ile ilgili konular da gündeme gelebilir Baskı ve stres yaratan etkiler ortaya çıkabilir kendimizi çok zorlamadan rutin işlerle ilgilenebiliriz yetkili ve doğru kişilerle iletişim kurabilir tecrübelerinden yararlanabiliriz öğleden sonraki saatlerde ay boğa burcundaki Uranüs'e kavuşarak Akrep burcundaki Venüs'e karşı taçı yapacak gergin ve huzursuz enerjilerin artabileceği akşam saatlerinde ilişkilerimizde gösterebileceğimiz ani tepkiler sorun yaratabilir daha dengeli ve sağduyulu olmaya çalışmalıyız değişim ihtiyacının yükselmesi Maddi manevi alanlarda içgüdüsel davranmaya da itebilir. Zaman zaman aşırı hırslı ve açgözlü tavırlar ortaya çıkabilir. Bu dürtüleri dengelemeye çalışmalıyız. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.